Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemil. Bugün tekrardan bir konser ile karşınızda olacağım. Tabii bu sefer aşırı sevdiğim bir grup olan Manga geliyor Antakya'ya. Ve ben Manga gitmeyi gerçekten çok istiyordum ve bugün nasip oldu. Bakalım bu konser bizlere ne ne bekliyor? Athena konserinde e, silmiştim evet çünkü bas çok kötüydü. Halbuki video kurgu çok güzel olmuştu ama bas sıkıntı çıkarıyordu. Umarım burda tekrar bas yaşanmaz Gerçi bu sefer silmem Ama bas yaşanmaz çünkü Ben bunu hikaye olarak tartıcam Özellikle böyle baya instagramda bas yaparlar ya Onun gibi oluyor Neyse Otobüsün bizi indirdiği pozisyon tam olarak bu. Aptalca bir pozisyon diyelim. Yok şimdi bakacağız. Arkadaşlar şu an ağamla gördüğünüz şuradan şuraya kadar uzanan bir kalabalık var. Ve sadece şu kadar kişi, daha da gelenler var Nereden baksanız 600'den abartma, abartmışım da 300 kişi rahat var diyorum ben burada a hey. bitti. Ve ev dönüyoruz. Bu zorla burada kapatmak istiyorum. Çünkü aşırı yoruldum. Boğazım da zaten aşırı acıyor. Bunun da sebebi aşırı fazla bağırmam. Özellikle manga konserinde daha fazla bildiğim şarkı olduğu için haliyle daha çok aktif oluyorum. <gülüyor> ne olduğuna gelirse büyük bir izdiham yaşandı neredeyse. Ee, şöyle diyeyim. Nereden baksanız 10-12 12.000 demiştim ya. Mangara bunun iki buçuk katı daha fazla insan vardı Garantisini veriyorum Büyük bir çoğunlukla dışarıda kalmıştı Hatta biz zorla şu an otobüs dönüşü yaptık zorla Gidiş de zorla oldu çünkü aşırı izdama oluştu itildik Baya sert oldu yani Allah'tan benim vücudum iri yani yoksa Pert olurduk Ama konser güzel miydi ben beğendim konseri. baya iyiydi Valla çok iyi hazırlanmışlar çok iyiydi İzlediğim en iyi biriydi. bunu diyebilirim anca. <gülüyor> evet. Bu vlog'a ayıracağım vakit, Bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.